Değerli izleyenler ve ülkenin haber bütüğüne karşınızdayız. Ben de Özümen Tarık Yılmaz'a Tarkhaber.com'un haber başlıyor. Yaklaşık 27'ye kadar bu ekranlarda günlerden çıkan gelişmeleri seçim paylaşacağız efendim. ana haber bütüğünümüz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir hazırlık olacak. Sosyal klub Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Tv, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber. Twitter'e Tarık Haber, Grand Grandtap 73.08, YouTube Tarık Haber TV ve Kemal Tarık Yılmaz hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayında yayındayız. Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayındayız. Dikey kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. 23'te yayında ister izleyenler Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den e, bize ulaşabilirsiniz. Twitter'da yeni e, e, kanalımızda yayınla, e, yayındayız değerli izleyenler. Yeni kanalımız e, Twitter adresimiz Tarık Haber Twitter'mizlere ulaşabilirsiniz. No live'da yayında izleriz değerli izleyenler. kanalımız, Tarık haber videolarımıza ulaşabilirsiniz. Haber ürtenimiz başlıyor. Değerli izleyenler, şu 20 27'ye e, kadar ilk haberimize geçiyoruz. Dikkat dağılık olabilirsiniz. Çünkü özellikle kiracıları yakından ilgilenen bir haberimiz var. Yüksek kiralar ev sahipleriyle kiracıları bir, bir bukez satışa sunulan konutlar nedeniyle karşı karşıya getirdi. Kiracılar evi alıcılara gösterme konusunda zorluk çalı çıkarırken, Müh sahipleri çare olarak yer gösterme izni davası açıyor. Bu davalarda son dönemlerde oldukça artış göze çarpıyor. İşe detaylımış. Kiracılar bu sorunun yanıtını arıyor. Dikkat davalık olabilirsiniz. Yüksek kiralar ev sahipleriyle kiracıları bu kez satışa sunulan konutlar nedeniyle karşı karşıya getirdi. Kiracılar evi alıcılara gösterme konusunda zorluk çıkarırken... Ülk sahipleri de çare olarak yer gösterme izni davası açıyor. Bu davalarda son dönemde oldukça artış göze çarpıyor. İşte detaylar. Son bir yıldır, yükselen fiyatlar nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasındaki çekişme bitmek bilmiyor. Bu kez anlaşmazlığın nedeni yer gösterme. Kiracılar, bir başka kiracıya ya da evi almak isteyenlere evi göstermiyor. Hal böyle olunca da son dönemde ev sahipleriyle kiracılar arasında açılan dava sayısı da yükseldi. Peki bu işin çözümü nedir? Kiracılar ne yapmalı? Ev sahipleri nasıl bir yol izlemeli? Konuyla ilgili Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Hukuk Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz şu ifadeleri kullandı. Mahkemeye başvuranların sayısında artış var. Kiracının taşınmazdan bir şekilde çıkarılmasını zorlamaya yönelik bir takım arayışları görüyoruz. Buna biz yer gösterme davası diyoruz. İçeride bulunan eski kiracı açısından şöyle bir sorun var. Sürekli birilerinin, emnatçıların içeriye girmesi, adayların gelip taşınması görmesi kendi kişisel özel hayatının ihlali anlamına gelecek. Son günlerde bu şikayetle mahkemeye başvuranların sayısında artış var. Matül bir süre kapsamında kiracının alıcı adayına ya da kiracı adayına yeri göstermesi zorunludur. Kanun kiracının haklarını da koruyor. Mal sahibinin de kiracısının özel hayatına, taşınmazın özel durumuna riayet etmesi zorunludur. Her gün kiracı adayı ya da alıcı adayı getirmeyeceksin. Taraflar uzlaşma yoluna gitmeli. Diyoruz ki kiracılara, size böyle bir dava açıldığında bu davayı çok büyük ihtimalle kaybedeceksiniz. Hem mal sahibi açısından davaya gitmesi bir bir sene, hem kiracı açısından bir yargılama gideri ve vekalet ücretiyle karşı karşıya olma durumu söz konusu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbul Havalimanı avrupanın ala haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.7'ye 20 kadar değerli dostlar diğer haberimize geçiyoruz. Irak'ta meclis baskını yapıldı. Beton bariyerleri yıktılar. Doğu <gülüyor> yeşil bölge önünde toplanan Sadır hareketi mensubu bir grup Beton bariyerleri aşarak meclis binasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, Tırk'ta saklı yalnız bir grup beton bariyerleri aşarak meclis binasını bastı. Son dakika haberi, Tırk'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yeşil bölge önünde toplanan sadun hareketi mensubu bir grup beton bariyerleri aşarak meclis binasına girdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi. İran destekli koordinasyon çerçevesinin başbakan adayı Muhammed Şia iyi protesto eden sadrı yangıları yeşil bölgenin önünde toplandı. Meclis binasını bastılar. Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan meclis binasını bastı. Irak Başbakanı Mustafa Elkazımi de göstericilere seslenerek kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve yeşil bölgeden derhal çekilmelerini istedi. Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak iyi göstermişti. Sadriyanlıları, İran destekli başbakan adayını protesto etmişti. Irak'ta, Sadri hareketi lideri Esad yanlıları İran destekli Şii Çatı kuruluş koordinasyon çerçevesinin başbakan adayı Muhammed Şia iyi başkent Bağdat'ta protesto etmişti. Sadriyanlıları Bağdat'ın merkezinde yer alan tahrir meydanında toplanmıştı. Daha sonra diplomatik misyonların bulunduğu yeşil bölgenin kapısına yürüyen yüzlerce kişi, Sudan'inin başbakanlık yapmasını istemedikleri yönünde slogan atmıştı. Abi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Koronavirüse yakalanmıştı. Biden. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.57'ye kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye'nin kararı sonrası otobüs otobüslerle akın akın geldiler değerli izleyenler. Türkiye Bulgaristan vatandaşlar için önemli bir karara imza attı. Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte Bulgaristan Türkiye'ye gelmek için sıra, sıraya girdi. Yarın ilk gününde hareketli dakikalar yaşanan Edirne'de turistler alışveriş yapmak için kuyruk oluşturdu. Finans, finans, ekonomi. Türkiye'nin Bulgaristan kararı sonrası kendilerini sınıra attılar. Alışveriş yapmak için kuyruk oluşturdular. Türkiye'nin Bulgaristan kararı sonrası kendilerini sınıra attılar. Alışveriş yapmak için kuyru konuşturdular. Türkiye, Bulgaristan vatandaşları için önemli bir karara imza attı. Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti sağlandı. Kararın ardından Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye gelmek için sıraya girdi. Kararın ilk gününde hareketli dakikalar yaşanan Edirne'de turistler alışveriş yapmak için kuyruk konuşturdu. Resmi gazetenin bugünkü sayısında Bulgaristan vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karar yayınlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişi başladı. Kararı duyan Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti. Geçtiğimiz haftalarda Bulgar turistlerin olmamasından dolayı boş oturan esnaflar, kararın ardından yaşanan turist hareketliliğiyle eski günlerine dönmeye başladı. Gıdadan giyime, Ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pasaport zorunluluğunu kaldırması dolayısıyla teşekkür etti. Alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Sevgi Raşonova, kaşar peyniri, peynir, zeytin her şeyi buradan alıyoruz. Türkiye'nin dana etine bayılıyorum, çok güzel. Bu alınan karar bizi memnun etti. Daha rahat gelip gidebileceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgar vatandaşların Türkiye'ye pasaportsuz gelebileceğini açıklamasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bostan Pazarı esnafı Metin Doğan, kararı duyan Bulgar turistlerin Edirne'ye akın ettiğini ve işlerinin hareketlenmeye başladığını söyledi. Turistlerin de alınan karardan çok memnun olduğunu belirten Doğan, hafta içi olmasına rağmen hareketlilik yaşanmaya başladığını ve ilerleyen günlerde bu hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade etti. Güne güzel haberle başladık. Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Mürşen Halil, güne güzel haberle başladıklarını ve Türkiye'ye sadece kimlikle gelebilme kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bulgaristan'dan gelen Hristo Karageorgev'da, alınan kararı çok iyi bulduklarını ve bundan sonra Edirne'ye daha fazla turistin gelebileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Karageorgev, daha fazla alışveriş yapılabileceğini belirtti. Ağustos ayında Bulgarlar akın akınmaya başlayacak. Açıklanan karardan mutlu olduklarını belirten esnaf İbrahim Halil Özer, Bulgar turistler gelmeye başladı. Özellikle gurbetçi gelişleri bittiği zaman akın akın Bulgar turistler gelmeye başlayacak. Ağustos ayında Bulgarlar akın akın gelmeye başlayacak dedi. Esnaf Rahmi Cömert, açıklanan karar bugüne kadar duyduğum en güzel kararlardan birisi oldu. Bu tarihten itibaren Bulgar turistlerin gelişleri hızlanacak ve işlerimizde hareketlenecek dedi. Son dakika Edirne'ye gelip alışveriş yapıp dönüyorlardı. Türkiye'den flash Bulgaristan kararı. Öte yandan kentteki esnafları ziyaret eden AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelişlerde pasaport zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Alınan kararın esnafı memnun ettiğini belirten İba, Edirne ticaretinin hareketleneceğini söyledi. Kararın açıklanmasıyla birlikte kentte tekrardan Bulgar turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir 27 yakalar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. E, net gol kaçtı değerli izleyenler. E, Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i İstanbul'da Ulusal Stadyum'da konuk ediyor. Bu sefer şampiyonluk'taki ön eleme. İkinci maçında depilav, Ev sahipliğini yapan Fenerbahçe Şu anda maçı sıfırı, sıfırı götürüyor Ve başta şu anda 18. dakika oynanıyor Değerli dostlar gelişmeler oldukça Sizlere bildireceğiz Ve Gold'e şu anda iptal edildi değerli izleyenler Son dakika e, haber olarak Dinovacay maçıyla ilgili karar değerli izleyenler gol iptal edildi ve diğer haberimize geçiyoruz. Oylar da oy oranları arttı. 2018 detayı dikkat çekti. 32 ildeki anketlerden çarpıcı sonuçlar haberimizde. Siyasi partilerin seçim için yürüttükleri çalışmalarda gaza bastığı bu dönemde, dönemde gerçekleştirilen seçim anketleri önemli ipuçları ortaya koyuyor. O araştırma'nın 32 ilde Mayıs ayından bu yana gerçekleştirdiği seçim anketlerine çok çarpıcı sonuçlar çıktı. İşte partilerin ve ittifakların oy oranlarındaki değişimlerin dikkat çektiği seçim anketlerinden detaylı. Mayıs bu yana 32 ildeki seçim anketlerinden çarpıcı sonuç. Oy oranlarındaki değişim dikkat çekti. Siyasi partilerin seçim için yürüttükleri çalışmalarda Gaza bu dönemde gerçekleştirilen seçim anketleri de önemli ipuçları ortaya koyuyor. OEC araştırmanın 32 ilde Mayıs ayından bu yana gerçekleştirdiği seçim anketlerinden çok çarpıcı sonuçlar çıktı. İşte partilerin ve ittifakların oy oranlarındaki değişimlerin dikkat çektiği seçim anketlerinden detaylar. OEC araştırma, 2022'nin 32 ilde Mayıs ayından beri gerçekleştirdiği seçim anketlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anketlerin sonuçlarına bakıldığında AK Parti'nin 2018 seçimlerinde birinci sırada yer aldığı ileride oy kaybı yaşadığı görüldü. Öte yandan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında Cumhur İttifakı partileriyle kıyasaya bir çekişme içinde olduğu gözlendi. İYİ Parti'nin anketlerin gerçekleştirildiği 32 ilin birçoğunda oy kaybında artış yaşaması da ayrıca dikkat çekti. İşte OVC araştırmanın Mayıs'tan bu yana 32 ilde seçim anketlerinin sonuçları. Orjinin Tekirdağ'da 13-17 Mayıs tarihleri arasında 1458 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarına göre 2018 seçimlerinden beri AK Parti %7,6, oy kaybı yaşarken bu oran yüzde %2,9, isse yüzde altıya ulaşıyor İyi partinin yüzde doz altılık oy kazancı ise dikkat çekiyor Manisa'da 12-16 Mayıs aralığında 2590 kişinin katıldığı ankette ortaya çıkan sonuçlara göre oy kaybı oranları AK Parti'de yüzde 7,5 yüzde olarak gerçekleşiyor İyi Partide yüzde be artış yaşanırken CHP ise yüzde iki artışı sağlıyor Çanakkale'ye gelindiğinde 11-13 Mayıs aralığındaki sonuçlar Cumhur İttifakı'nın toplam oy kaybının %13 olduğunu ortaya koyuyor. 07'lik bir artış gözlemlenirken İyi Parti'nin seçmen oranında %7,3 oranında artış görülüyor. Balıkesir'de de AK Parti ile MHP'nin oy kaybı %13 oranında görülüyor. İyi Parti'de ise %9 birlik oy artışı gözlemleniyor. AK Parti'nin %6,5 oranında oy kaybı yaşadığı Kırklareli'de muhalefet lideri CHP'nin oy kaybı %4,4 oranına ulaşıyor. İYİ Parti ise %8,8 oranında oy kazancı yaşıyor. Birinci sırada yer aldığı aydınlacılıkta %1,8 oranında oy kaybı gözleniyor. Kentte HDP %3'ün üstünde, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi toplamda yaklaşık %9 oranında oy kaybederken İYİ Parti de %12'nin üstünde oy artışı görülüyor. Cumhur İttifakı'nın Denizli'de %13'e yakın bir oranda oy kaybı yaşadığı Denizli'de CHP ve İyi Parti'de %10'un üzerinde oy artışı görülüyor. Haziran ayı anketine göre Antalya'da Cumhur İttifakı'nda %14'ün üzerinde oy kaybı, CHP ve İyi Parti'nin ise %13'e yakın oy artışı var. Burdur'da ise AK Parti'de %10'un üstünde %7'ye yakın oy kaybı yaşanıyor. CHP ve İyi Parti'de ise %14'e yakın artış gözlemleniyor. 8-11 Haziran aralığında Isparta'da gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı partileri AK Parti ve yüzde %18'den fazla kayıp yaşanıyor. Öte yandan Millet İttifakı'ndan İYİ Parti ve CHP ise %14 üstünde bir oranda seçmen kazanmış görülüyor. Giresun'daki Haziran anketi sonuçlarına bakıldığında Cumhur İttifakı'nda %20'ye yakın oy kaybı gözlemleniyor. CHP ve İYİ Parti'de ise %15 in üstünde oy artışı görülüyor. Karabük'te AK Parti ve MHP'nin oy kaybı oranı %18 olarak ortaya çıkarken CHP ile İYİ Parti'de %15 in üstünde seçmen kazancı görülüyor. AK Parti'nin Samsun'daki oy oranındaki düşüş anket sonucuna göre %11 in üstünde. İYİ aynı oran %7,3 olarak gözlemlenirken İYİ Parti ile yüzde %15'ten fazla oy artışı görülüyor. Trabzon'daki sonuçlara bakıldığında 2018'de %56 oy alan AK Parti'nin %15'e, MDP'nin kayıp %7'ye yakın oy kaybı yaşadığı görülüyor. Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti'de %9,5, CİT'te ise %8,1 oranında artış gözlemleniyor. Erzurum'da AK Parti 2018 seçimlerinde %50 oy oyunu geçerken 2022 Haziran anketi sonuçlarına göre Cumhur İttifakı oran olarak %17'nin üstünde oy kaybetmiş durumda. Millet İttifakı ise anket sonucuna göre %17'den fazla seçmen kazanmış. Mersin'de 9-13 Haziran tarihleri aralığında gerçekleştirilen anket sonuçları AK Parti ile MHP'nin 10 yakın oranda 10 kaybettiğini, CHP ile İYİ Parti'nin ise %10'a yakın oranda yükselişte olduğunu gösteriyor. Adana'da 2018'de birinci parti olan AK Parti, anket sonucuna göre yerini 0,9 oy oranıyla CHP'ye bırakıyor. Millet İttifak'ındaki oy artışı %10'un üstünde görülüyor. Büyük İttifak'ın %15'ten fazla kayıp yaşadığı koca ilde Millet İttifakı partileri yakın bir oranda oy kazanmış görünüyor. Kenti Akparti %37 ve %160 oranıyla birinci sıradaki yerini alıyor. Anket sonucuna göre teklif adı Akparti %15 oranında oy kaybetmiş görünüyor. CHP ise bir ay önceki sonuçlara göre bir artışla ilk kutbu üzerinde çıkıyor. Ve bir ayda 10 kayıp oranının %26'dan Enerji detaylıs yani. Ağustos'u işaret etti. 81 Bakan Kurumu açıklamasına göre Eskişehir'de Jönpuret tarafından en büyük sosyal konut projesi başlatılacak. Kurum öte yandan An parkla ilgili tartışmalara da değinerek tepkisini dile getirdi. Son dakika bakan kurumdan bir şey açıdan istersen, Ağustos ayının mücadele 81 ülke başlayacak. Son dakika haberi, çevre, şevincilik ve iklim değişik bir bakan kurum, Ağustos ayına işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mücadele edildi. Açıklamasına göre 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak. Kurum öte Yandan Ankara Parkı ilgili tartışmalara da değinerek tepkisini dile getirdi. Son dakika haberi, Türkiye'de 81 ilde başlayacak projeyi Bakan Kurum duyurdu. Sosyal konut projeleri için Ağustos'un işaret eden Bakan Kurum, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyi duyuracağız" ifadeleriyle Ankara'daki Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi seksen bilgimizde başlatacağız şeklinde konuştu Başkentimizde 91 binası komutu teslim etti. Bakan kurulu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde geçen bir istilat duvarı nedeniyle yıkılan içer yağı partileri. Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk Orman Çiftliği, arazisindeki Ankara Park ile ilgili konuşan bakan kuruk, şunları söyledi. Son günlerde üzerinde çokça tartışılan Anka Park'ın geleceği meselesinde de duruşumuz hep ayrı oldu. Biz de şunu söyledik. Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun, milletin faydasına çözülmeli dedik. Bu yatırım, nasıl en verimli şekilde milletimizin yeni değerlendirilebilir dedik. Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çirmesini, metrik bir hale dönüşmesini göz yummanızı anlayamayız. Üç yıldır hazırladığımız, ikimizi sızlatan bu manzaranın sonunda, Üç gün önce verilmiş bir mahkeme kararını millet olarak görmenizi de anlayamayız. Bugünkü belirsiz mahkeme duruyor, bir halini bütür istimal ettiniz. Kolemik işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı şekillerimizin aklıyla alay ilercesine, buraya dair bir tasarlıkımızın olmadığını anlatıp bildiniz. Önceki madderinizle olduğu gibi yersiz bahane üreterek Ankara Park'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez. Artık şu CHP'nin o bilinlik silinliklerinden vazgeçin, bahane üretmeyi bırakın. LDA, ana sayfaya dönmek için tipleriniz. Vatandaş ona yöneldi. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 20 yediye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Yasal olarak ikamet eden yabancı sayısı kaç değerliği izleyenler? 3 yanıtı. İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü 736016 kamaletesine sahip yabancı 548108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1.294.124 yabancının İstanbul'da yasal olarak ikamet ettiğini açıkladı. Göç İdaresi ayrıca sınır dışı edilen yabancı sayısını da duyurdu. İstanbul'da yasal olarak hikamet eden yabancı sayısı için, Göç İdaresi Müdürlüğü net sayıyı buyurdu. İstanbul Büyükşehir Göç İdaresi'nin ürünlüğü 7146.016 sahibi yabancı, geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1.294.124 yabancının İstanbul'da yasal olarak hikamet ettiği açıklandı. Göç İdaresi ayrıca sınır dışı edilen yabancı sayısını da duyurdu göç idaresinin ürününden yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan yabancılara yönelik tüm işlemler, 658 sayılı yabancılar ve vurgusları arası kurulma kapsamında yürütülmektedir. Ali hazırda elimizde 7606.016 yıkamet iznih sahibi yabancı, 548.018 geçici koluma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1.200.244.124 yabancı yasal olarak hükamet etmektedir. İlimizde yasal kalış hakkına sahip yabancılar, ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve hizmetlere erişebilmektedir. Yasal kalış hakkı kurulmayan kaçak göçmenlerin ise herhangi bir kabul hizmetinden faydalanması mümkün değildir. Kaçak göçmenler, bozuk birimlerimiz tarafından teslim edildiği anda, haklarında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmakta ve ürünlüğümüzde sınır dışı işlemini uygulanmaktadır denir. Ülkelerine de sınır dışı bu da şu ifadelere yer verildi. Bildiğimizde Ocak ayından bugüne kadar yapılan denetimlerde 94.718 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmış ve 19.032 sınıfından İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiştir. Hakkında işlem yapılan 66.524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresi başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan bir gönderme merkezlerine seyredilmiştir. işletme tabelasının mevzuatınızda uygunluğu demetlenmiş. 57268 bir şehir tabelası standartlara uygun hale getirilmiş. 2002-2007 şiiri tabelası hakkında işlemler devam etmektedir. Bu Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20 57'ye kadar değerli tablosu var. Ve diğer İki kap birden Trabzondan o isme 7 milyon TL tazminatı veririz. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda da bu şampiyonluğu pençilemek isteyen Karadeniz ekibi Trabzonspor. Hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan kulüp bazı isimleri yoluna ayırırken Borlu Mavili kulüpten iki kap haberi birden geldiği şey detaylarmış. Son dakika, Trabzonspor'dan iki kat birden. Abdülkadir Parmak ve Yunus Son dakika spor haberi. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezonda da bu şampiyonluğunu perçimlemek isteyen Karadeniz ekibi Trabzonspor, Spor, hız kesmeden devam ediyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan kulüp bazı isimlerle de yollarını ayırırken, yoldumabili kulüpten iki kat haberi birden geldi. İşte detaylı. Son şampiyonu Trabzonspor, uzun süredir kadroya girmek zorlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus sözleşmesinin sözleşmesinin fesvedildiğini açıkladı. Bordo Mabili klüp yaptığı kap bildiriminde oyuncuya ödeyeceği fesif bedelini de duyuldu. 10 taksit halinde Karadeniz ekibi yaptığı kap bildiriminde sözleşme fesibine dair detayları da açıklarken, oyuncuya 10 taksit halinde 7 milyon TL ödenildiği belirtildi. İşte Trabzonspor'un açıklaması. Şirketimizle ve profesyonel futbolcumuz Yunus malı arasındaki 1 Şubat 2021 başlangıç ve 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi karşılıklı olarak fesnedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 7000000 tl tutarındaki fesih tazminatı 10, 10 taksit halinde ödenecektir. Ayrılıkla duyulurdu. Bu açıklamanın ardından ise Trabzonspor'dan ikinci bir kap bildirimi geldi. Bordomavili klüp sözleşme kesiminin ardından yaptığı açıklamada Abdülkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Gazi Antek Kulübü'ye kiralandığını duydu. Bordomavili yapılan açıklama şöyle. Profesyonel futbolcunu Abdülkadir Parmak, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Antek Futbol Kulübü kiralanmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Trabzonspor'dan aldığı cevap karşısında. Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-57'ye e, kadar ders yerine ve diğer haberimize geçiyormuş. Herkes şaşkın herkes yoktu. Kariyerinde ilk yaşadığı Ronaldo'dan tarihimize geldi. Büyük bir sürpüze imza atan Cristiano Ronaldo, İngiltere'de mutsuzdur takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Ronaldo için ilginç bir yöntem hazlandı. Geçtiğimiz günlerde menajı ile birlikte Manchester United'ın kulüp binasına giden Ronaldo'nun ne karar verdiği ortaya çıktı. Cristiano Ronaldo kariyerinde bir ilk yaşayacak. Bu imzayı daha önce hiç atmamıştı. Manchester United yıllar sonra geri dönerek büyük bir sürprize imza atan Cristiano Ronaldo, İngiltere'de mutsuz durumda. Takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Ronaldo için ilginç bir yöntem hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde manager ile birlikte Manchester United'ın kulüp binasına giden Ronaldo'nun ne karar verdiği ortaya çıktı. Cristiano Ronaldo Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Manchester United macerası istediği gibi gitmedi. Takımdan ayrılmayı kafaya koyan Ronaldo için ilginç bir olay yaşanmak Ana haber bürtemimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20-57'ye kadar. Uşescu sahaya daldı. Önce golü verdi. sonra Öneleme turu revanş mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamakiye ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma oldukça hızlı başlayan temsilcimiz mücadelenin henüz 10. dakikasında öne geçse de Karşılaşmanın hakemi faul gerekçesiyle golü geçersiz saydığı işte detaylarmış. Fenerbahçe Son dakika spor haberi Fenerbahçe dinamo Kiev maçında sarılıcı vertilerin golü iptal edildi. Mücez sahaya girdi. İşte o pozisyon. Son dakika spor haberi Fenerbahçe Dinamokya'yı maçında sarıcı Vertlilerin golü iptal edildi. Mücezcu sahaya girdi. İşte o pozisyon. Son dakika skor haberi. Bu defa Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'yi, ikinci ön eleme turu yalanç mücadelesinde Ukrayna ekibi Kiev ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan temsilcimiz, mücadelenin henüz onuncu dakikasında önüne geçse de karşılaşmanın hakemi faul gerekçesiyle golü geçersiz saydı. İşte detaylar. Bu refah şampiyonlar ligi ikinci ön eleme turu mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo en karşı karşıya gelen Fenerbahçe değişleşmenin ilk maçında rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. İstanbul'da oynanan revanç karşılaşmasıyla mücadeleyi hızlı başlayan temsilcimiz karşılaşmanın 10. dakikasında Enner Valencia ile geçmişti. Gol geçersiz sayıldı. sarı Civert İler baskıda oyun golü bulsa da karşılaşmanın hakemi golü geçersiz saydı. Enver Valencia, Uliya Zabarlı ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı. Ekvadorlu oyuncu, basını boştaki Josuakünge çıkarttı ve Norveçli oyuncu fileleri havalandı. Yan Hakem golü verdi. Barın olmadığı karşılaşmada Jan Hakem gol nedeniyle orta sahaya doğru koşarken, Massimiliano'un ırratı ise Valencia'nın Zabarlı'ya foul yaptığı kararını kulaklığını dinleyerek verdi. Fenerbahçeli oyuncular ise golde faul olmadı ve Zavarni'nin kendini yere attığı gerekçesiyle ırratıya itirazla bulundu. Müce sahaya girdi. Bu kararın ardından karşılaşmanın hakimine oldukça sinirlenen Dinamo Ki evin tecrübeli hocası Mice Ali Cezcu, neden kart vermedin şeklinde isyan ederek sahaya girdi. Sana ne oluyor Ali Karşılaşmayı anlatan tecrübeli Stiker Ertem Şener de bu pozisyonun ardından şaşkınlığını gizlemezken Mücezlu sahanın içerisine kadar girdi, ne için girdi, neden girdi, ne yapıyor, sana ne oluyor Mücezlu sözlerini sart etti. Şener'in bu sözlerinin ardından tepkiler sosyal medyada daha da alevlendi. İşte o pozisyon. Görüntüler enden alınmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe maçında saç baş yoldurtan pozisyon. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20 20.57'ye ee, kadar bu ekranlarda ister dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. 38 kilo verdiğe bakın sırrı neymiş değerli izleyenler. Uzun yıllar kalta forması giyen eski milli futbolcu Sabri Saroğlu'nun eşi Yağmur Saroğlu, eşimiz günlerde mesleği olan pilotluğa geri dönmesiyle adından söz ettirmişti. Ailesi de çıkan Saroğlu, forma vücuduyla dikkat çekti. 38... Yağmur Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu doğum kilolarından 38 kilo verdi. Uzun yıllar Galatasaray forması diyen eski milli korcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde mesleği olan Kulokluğa geri dönmesiyle adından söz ettirmişti. Ailesiyle tatile çıkan Sarıoğlu, formuna dikkat çekti. 38 kilo veren Yağmur Sarıoğlu, sırrını açıkladı. Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Yılmaz'la nikah masasına oturmuştu. Çocukları, Sarp de, Sare de, Saran de dünyaya gelmişti. Son hamileliğinde dan 8-8'e çıkan Yağmur Sarıoğlu o 24 kilodan kurtulmayı başardı. Getirmedi üzerinde 9 kilo daha verdi. Deki gibi 7.5'li gecik oldu. 38 kilo vermenin sırrı. Haralıklı oruç yöntemiyle kilo veren Yağmur Sarıoğlu, Haralıklı yediklerini, İçtiklerine dikkat edip sağlıkları hislendi. Sık sık bir büyüşe antrenmanları yaptı. Hamilesiyle tatile çıkan gökyüzünün kraliçesi Yağmur Sarı onu uçuştun elinden Tüm zamanını çocukları ile değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde havuzda şenlik vardı. Sar, Sarı ve sarandesine eğlenceyle anlar yaşadı. Nise Terim Fatih Terim küçük kızı Nise Etelim. en kritik noktanın saat 18.00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor. Danla Bilic YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi. Bir dönem aldığı fazla kilolar ve magazinin gündemine düşen Danla Bilic, daha sonra bile küçük ve ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu. Feyza Civelek Adını Feriha Koydun dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, Verdiği kilolarda görenleri şaşırttı. Gülşah Saraçoğlu. 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyesi modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski halini görenler inanamıyordu. Şimdilerde fit hali ve kıyafetleriyle adından su ettiren Saraçoğlu, yarışmacılara şık olduğunun kilolarını veriyor. Bir dönem kiloları ile başı dertli olan Gülşah İlk bir yılda 50 kilo veren Hacı Sabancı, haftanın 3 günü de ağırlık çalıştığını açıklamıştı. Sabancı, diğer günlerde ise uyuş yaparak hormonunu korumaya devam ediyor. Müzisyen İskender Paydaş, 135 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı oldu. Hızla zayıflayan Paydaş, iki yılda 50 kilo verdi. Dışın Karaca dışın Karaca, 120 kilo ile başladığı zayıflama macerasında, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra, İki yıl boyunca hem sol yaparak hem de sağlıklı beslenerek 69 kiloya kadar düştü. Pelin Özdekil. Usta sanatçı Rasil Özdekil'in kızı olan Pelin Öztekin, 2013 yılında 156 kiloya çıkmış, 2014 Temmide küçük bir müdahale zorlamıştı. Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya düştü. Seren Serengil. 2016'da 2500 metre ameliyatı olan Serengil, o dönem 15 kilo vermeye başlamış, hatta 3.5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil'e doktorları geri dönüşüm ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Bu operasyonda bağırsak gastrik bypass ameliyatı ile devre dışı bırakılan bölüm yeniden aktif hale getiriliyor. Bir süredir kilo verme uğruna yakalandığı rünpik sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil'in sağlık durumu pek de iyi görünmüyor. Uraz Kaygıları Olur İlk kez 2008 yılında SS dizisiyle ile karşımıza çıkan biraz Kaygıları Olur, 2011 yılında da Pis 7'i Can Burger karakterini canlandırdı. Yeşim Ceren Bozoğlu 2016'da geçirdiğimi de küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 16 yaşındaki oyuncu, son haliyle dikkat çekiyor. Emel Müftüoğlu Emel Müftüoğlu, basın 2016'da 80 kiloya çıkınca sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının artık ameliyat olmalısın şeklindeki ısrarları sonucu küçük küçültme ameliyatı oldu. Emel Müftüoğlu, 80 kiloya ulaşınca zayıflamaya karar verdi. Ünlü şarkıcı tam, 30 kilo vererek bambaşka biri oldu. Emre Aydın Kilo vermek için 3-5 ay boyunca, haftanın 6 günü spor salonundan çıkmayan Aydın Mide ameliyatı olan Emre Hakan Aysen Opera sanatçısı Hakan Aysen 50 kiloya çıkınca mide küçük bir ameliyatı oldu. 10 ayda 60 kilo veren Aysel, 90 kiloya düştü. Ümit Erdik. Ümit Erdik, 2018 yılında 142 kiloya kadar çıkmıştı. Mide küçük bir ameliyatı olan Erdik, 73 kilo verdi. En çok aranan haberler. Bu haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 27'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. kıran videosunda bugün bunun adı vahşi köpek gördü. Yaptığı şey akıllara durgunluk verici. Gelvolta yapıldı. Aherin kamyoneti yolunu değiştirerek yerde yatan köpeği ezme anı güvenlik kamerasından yansıdı. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Pis ardından serbest bırakılan Ahi, hayvan kanununa muhalefet suçundan 2000 Kürt tl ceza uygulandı, bacaklarında kırıklar oluşan köpek ise tedavi aldı. Köpeği ezmek için yolunu değiştiren sürücü akıllara durgunluk verdi. Yalova'da yabancı umuluklu halde 22 kamyonetiyle yolunu değiştirecek, yerde yatan köpeği ezme anıp, güvenlik kamerasına yansıdı. Şirayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına aldı. Ardından serbest kırıklan A.R.B. Hayvan Kanunu'na muhalefet suçundan 2040 Türk Kırası ceza uygulandı. Bacaklarında kırıklar oluşan köpek lise tedaviye alındı. Kolay E.Altıdova ilçesine bağlı Kaytaz ve meydana geldi. Yabancı uyguluklar, 22, kullandığı 34 RJ9139-132 plakalı aracında giderken, Doğu kenarındaki akaklık istasyonunda pompaların yakınında, yere yatan sokak köpeği gördü. Bir anda şerit değiştiren arp, kamyonun bir köpeğin üzerine sürerek yaralayıp kaçtı. Sürücünün şerit değiştirdiği köpeği ezme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyon çalışanları köpeğin yakındaki veteriner kimiğine götürdü. Batı dilince kırıklar bulunan köpeğin ameliyat edileceği öğrenildi. Kupa üzerine canlarla ekipleri aracı durdurup araya iyi gözaltına aldı. Hakkında, hayvan koruma kanununa muhalefet suçundan işlem yapılan arp, 2004 Türk Lirası ceza yazılarak serbest bırakıldı. Hayvanı korumaya aldı. Yalova Kaltazları Sokak Hayvanları Derneği Başkan Yardımcısı Sadina Akdoğan olayı öğrenince çok uzun belirterek köpeği hemen koruna altına alıp gerekli kurum ve kuruluşlara şıklayıp dilekçemizi verdi. Akdoğan'ın en kayıp olanı hayvanlar, daha sonra çocuklar ve kadınlar. Hak olarak kadın hakları, hayvan hakları, Çocuk hakları diye ayrıştırmadan ele almış olsak, kabahatler kanunu dışında ceza kanununa tabi olarak bu kişinin bu suçun cezasını vermiş olması demektir. Ama maalesef şu an kabahatler kanununun içerisinde iki küsur müradlara cezasıyla bu suçu bertaraf edecektir. Bu da bizim zorumuza gidiyor. Çünkü bu hayvanın şu anda kırıkları mevcut. Belki bizi bir şekilde yaşayacak. Belki de hiç yaşayamayacak. En zayıf olan hayvanların bu şekilde yaşaması bizim zorunuza gidiyor. Gerekli yaptırımların kuruluşları, yasa tasarısını hazırlayanların dikkatini çekerek yaşam hakları çerçevesi içerisinde uygulanmasını talep ediyoruz ifadesini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ve evet, değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bültenin sona ve tek bir alan tıklayarak izlenecek. Böylece daha mutlu, daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle İyi akşamlar diliyorum, hoşça